Ne güzel keyifli günler, keyifli hayatlar hepimizin olsun diyoruz ama işte maalesef olamıyor bazen, olduramıyoruz, oldurmak için ya da bir şeyler bozulduktan sonra değil de bozulmadan önce gayet de yolunda gideceği sırada sizlerle birlikte yol alsak daha iyi olmaz mı? İlle de bozulması mı gerekir bir şeylerin? Şimdi bunu çok e, enteresan yani e, birçok e, sunucu tespit edemedi bana bu soruları sorarken sizi bu konuda takdir ediyorum. Yani koruyucu psikolojik danışmanlık. Koruyucu sorunlar oluşmadan önce bir ilişki uzmanına danışma. Mesela biz bu hizmeti de veriyoruz. Evlilik öncesi ve ilişki sürecinde bazı check-up'lardan geçiyorlar hı hı. kişiler. Karakter uyumları var mı? İşte kültürel çatışmaları var mı, güç çatışmaları var mı, taraflardan birisi eğer depresif ruh hali gösteriyorsa, bir psikolog tarafından depresyon testlerine, panik atak, kaygı bozukluğu, sosyal fobi gibi testlere tabi tutulduktan sonra, eğer farmakolojik tedavi gerekiyorsa, bir psikiyatri, nöroloji veya başka tıp e, meslektaşlarımıza yönlendiriyoruz, onlardan istifade ediyorlar. Yani bu olumsuz şartların oluşmaması için bir danışan birçok danışmanla beraber uçuşa geçiyor. Böylelikle hakikaten ciddi anlamda kafası güzel oluyor. Kafası güzel oluyor hem de sevgilisini de çocukların da kafasını güzel yapıyor. İlla alkol almaya gerek yok. yok. Anlatabildim <gülüyor> Dediğiniz gibi koruyucu psikolojik danışmanlık ve neticede olarak söyleyecek olursak, ilişki danışmanlığı aldığında kişilerin hayatları e, yolunda gidiyor. Sorunları da yandan kıl çeker gibi. Çekilip o ilgili kim kıllık yapıyorsa hesabını <gülüyor> soruyoruz. Yani. Evet gerçekten de işte bu gerekli bizler için. Ve e, şu çok sevindirici ki artık e, danışanlar...